Soruda bizden 5 artı 2i ve 3 eksi 7i karmaşık sayılarını toplamamız istenmiş. Karmaşık sayıları toplarken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta şu. Reel kısımları birbirleriyle ve imajiner kısımları da yine birbiriyle toplamamız gerektiğini hatırlamak. İlk önce reel kısımları toplayalım o zaman. Bakıyoruz, elimizde 5 ve 3 var. O halde 5 artı 3 yazıyorum. Şimdi de imajiner kısma bakalım. Elimizde 2i var ve bunu artı 2i olarak yazıyorum. Bir de eksi 7i var, onu da eksi 7i olarak yazdık. Şimdi toplama işlemine geçelim. 5 artı 3, çok basit 8 ediyor. Şimdi elimizde bir ifadeden artı 2 tane var diye düşünelim. Bu artı 2'den aynı ifadenin eksi 7'sini çıkarırsam ne olur? Örneğimizde bu ifade imajiner kısım oluyor, yani i sayısı. 2 i'den 7'yi çıkarırsam elimde eksi 5 i kalır, öyle değil mi? 2 eksi 7 eksi 5 eder. O halde imajiner kısım için sonuç eksi 5 i olmalı. Problemi çözdük bile. Bu iki karmaşık sayıyı topladığımızda sonuç 8 eksi 5 i oluyor. Yani başka bir karmaşık sayı elde ettik. Tıpkı topladığımız karmaşık sayılar gibi sonucumuzun da bir reel bir de imajiner kısmı var.